Allahümme sallihi ve Selim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri öğretmiş olduğu Hz. Adem Efendimizin üstünlüğünün alemlere duyurulduğu ana gidiyoruz. Efendim bu an için Hz. Allahü Zülcelal şu ifade buyuruyor. استعجب الله. "Göller, "Ya Adem. anbıhüm bi ismâihim, falâm ma bi ismâihim? diyor. inni alemu ghibe alamatı ve alamatı ve alamatı ve alamatı ve alamatı kuntum alamatı ve alamatı ve alamatı ve alamatı ve alamatı ve alamatı ve ve Hazreti Adem Efendimiz onlara söyleyecek şimdi. Vakteki onların isimlerini onlara haber verdi. Neyin isimlerdi bunlar? Fakale embiuni bi esmahi Şunların isimlerini bana haber verin dediğinde Allah Azze ve Celle in kuntum Eğer bu konuda bilgi sahibiyseniz hakikaten sıtıklardansınız diye beyanatı. Bu hakikat dairesinde onlar cevap veremeyince Hazreti Adem Efendimiz söyledi. Söylemiş olduğu isimler neler? Bunlar Rabbül Aleminin isimleri değil sadece. Bütün varlığın varlık olabilme sebepleri, onların hak ve hakikatleri, onların nasıl yaratıldıkları, onların neden var olduklarına dair her şey. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse yeryüzündeki beyanatını sunuyor Hazreti Adem Efendimiz. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah'ın Hazreti Adem Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam vasıtası olmadan vermiş olduğu bilgiden bahsediyoruz. Bu noktada buyurdular. Ben size söylemedim mi? Muhakkak göklerin ve yerin kaybını en iyi bilen benim. Açıkladığınız şeyi de bilen benim. Gizlediğiniz şeyi Bilen de benim buyurdu Tabi Allah Azze ve Bütün bu öğrettiği şeyler Karşısında Artık bir hakikatin görüldüğü Üzeri var Artık Hazreti Adem Efendimizin üstünlüğü Bütün alemlerde görülüyor Ve bütün alemlere Bir gerçek beyan ediyor Hazreti Allah Azze ve buyuruyor Ve izkulna Lil melâiketes cidûli Âdeme o vakit Meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Bu, Hazreti Adem Efendimiz'e yapılmış olan ilk secde değil. Başka kaynaklarda da var bu hakikat. Bu ilk teklif, ilk emir değil. İblisin de ilk defa secdeden vazgeçti ve caydığı an değil. Zira ayet şöyle devam ediyor. Fesecedu, hemen secde ettiler. İlla iblis, ancak İblis müstesna. Eba huastekbera, direndi ve büyüklük tasladı ve kâine minel kafirin ve kafirlerden oldu neyin kafirlerinden oldu ve Allah Zülcelal'in sadece emrettiğinin reddiyesiyle değil direndiği için ve büyüklük tasladığı için dolayısıyla buradaki direnç konusu bizlere Hazreti Adem'e secde etme emrinin diğer sure-i şeriflerde de tekrar beyan edilmesiyle birden fazla secdenin olmadığının göstergesidir. Dolayısıyla iblisin bir kez değil birden fazla küfrünü beyan ettiği alanların varlığı bizlere görülüyor. Öyle ki efendim aslında hakikatte gerçek manada iblis 6 e, defa Rabbül Aleminin bu emrini temel olarak farklı yerlerde, farklı emirlerine zaten karşı çıkmış 6 defa karşı çıkması var. Neden diyecek olursanız, Hz. Adem Efendimiz Hazreti Hz. Havva anamızın cennetteki yaşam tarzında onlar orada yaşarlarken onları kandırabiliyor olması henüz kovulmadığını gösteriyor. Henüz kovulmadıysa birkaç yerde daha teklif olacak, bu tekliflerden sonra Allah zülcelal kovacak. Dolayısıyla şeytan da son imtihanın son noktalarına gelmiş oluyor. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'e ilk defa secde emri gelmedi. Birden fazla geldi, kalü bela dönemine geçeceğiz inşallah sonraki derslerimizde. Bu noktada ilk teklif hasıl oluyor. Neyin üzerine? Onun her şeyi bilmesi, ona da Allah'ın bildirmesi üzerine bir secde hasıl oluyor. Allah'ın büyüklüğünün takdimi için Rabbül Alemin Adem'e secde emri veriyor. Buradaki secde bir tazim secdesi. Bu tazim secdesini iblis burada reddediyor. Toplamda iblisin hakiki manada en terlenip toplanırsa çok daha belki olabilir ama altı temel yerde reddiyesi var. Dolayısıyla İslam dünyasında var olan beş vakit namaz ve teheccüd vaktinin bütün şeriatlerde sürekli olarak emredilmesi bu hakikat üzerindedir. Ve yine ikili iki rekatlı namazlar arasında oturmanın varlığı onun kovulmasındaki son iki döneme işaret etmektedir. Hz. Adem'in altı yerde reddiyesini yaşayan iblis altı özelliğine karşı bir reddiye sahibidir. Bu altıncısı özellikli konu olan Nur-u Muhammedi hakikatiyle ilgilidir. Ama o yüzden teheccüd vakti olarak bizim hayatımıza kalmıştır. Peygamberlere emredilmiş olan insanların ekseriyetle pek çok şeriatte e, sünnet-seniye olarak kalmış olandır. Ama diğer beş vakit hayatımızdaki şer'i olan emredilmiş olan vakitler bütün dinlerde var. Zaman zaman bunlar vakit olarak beş civarında olmuş ama hep beşli bir sistematik üzerine ileri gelmiştir. İblis en başta neye reddediyor? En başta onun etten, kemikten olmasını reddediyor. Neden diyecek olursanız, madem ki bu ettir, kemikler öyleyse hayvan gibi bir şey olması gerekir bunun diyor. Ama bir bakıyor ki hayvan gibi değil. Rabbinin ona verdikleri karşısında daha önce görmüş olduğu hiçbir hayvana benzemiyor. Diğer hayvanlar sadece belli konularda, belli alanlarda. Hızlı koşabilmeye, güçlü olabilmeye, yük taşıyabilmeye ve benzeri konularda bir üstünlükleri var. Ama karşısında etten kemikten bir hayvan gibi ilk başta tabiri caizse görülen bu zatın bu sefer her şeyi biliyor olmasını reddediyor. Bugün de yaşadığımız dünyada evrimciliğin yaygın ve yayılmaya gayreti şeytani olan bu özellikten kaynaklanıyor. <gülüyor> İkinci olarak iblis ilerleyen süreçlerde de göreceğiz. Onun ruhunun olmasını reddediyor. Çünkü ruhun onda vermiş olduğu kabiliyetin hayvandan daha üstün bir şekilde kendisine takdir edilmiş olmasını kabullenemiyor. Bu insan hayatında da nefsin batini olan içeriği olan şeyleri reddetmesine vesile oluyor. Şeytani tarafta batını reddiye. Diye tabir edilebilir bu şeytan bize bu noktadan yaklaşıyor Allah korusun Allahu Zülcelal'in bir şeyin hikmetini yaratmış olma düşüncesinden bizi uzaklaştırıp Materialist bir bakış açısıyla yeryüzüne dünyaya bakmak gerektiğini Ve dünyanın böyle yaşanması gerektiğini bizlere vesvese yoluyla farklı vesilelerle öğretmeye çalışıyor Bu tarafa doğru yöneltiyor Şeytan üçüncü olarak insana takdir edilmiş birkaç ders önce beyan ettiğimiz nefai ilahiyeyi reddediyor nefayı ilahiyi reddetmesinin bizdeki nefsani karşılığı ise zikrullah olarak karşımıza çıkıyor İnsanın zikir meclisinden şeytanın alıkoyması bundandır çünkü kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur ayeti kelimesini hikmetince insan o kalbindeki noktayı Allah Allah Allah dedikçe hareketlendirip onu yeniden cezbe-i muhatap kabul edebilir şekle getirdikçe Rabbine kendine vermiş olduğu emanet Din, hamdine ermeye başlıyor. Şeytan işte tam da bu noktada zikir meclisinin olmaması olduysa da insanın oraya gitmemesi için elinden geleni yapıyor çünkü zamanında da üçüncü reddiyesini nefah ilahiyenin varlığı üzerine yapmıştı. Onun dördüncü reddiyesi nur-u üzerine nedir Bir de buna rağmen nur-u muhammedi verilmişti ya hazreti adem efendimize. Onu da kabul etmez iblis, onun için de secde etmez, onun için de reddiyesiyle, Kur'an'ın ile kafirlerden olur. Bu, bugünün dünyasına kadarki süreçte de selavat ve peygamberlerin varlığı düşüncesine karşılık bir yapıyı ve zemini oluşturmuştur. İnsanların selavat çekmesi ümmeti Muhammed için bizden önce gelen ümmetlerin peygamberlerini reddedip onlara karşı mücadele edebilme duygusunun oturabilmesi için şeytan işte bu yüzden mücadele eder. Efendim beşinci mesele. Hazreti Adem Efendimiz'in kalubelerde yaratılmış insanlardan iman etmişlerle beraber Rabbimize olan secdesini kabul etmez. İşte burada da imana karşı bir mücadelesi vardır ki o kısımlar geldiğinde de ayet-i kerimelerle beyan edeceğiz inşallah. O yüzden iman ehline ayrı bir nefreti vardır şeytanın. Ve 6. mesele de Allah-u Rabbani hakikatine erme noktasındaki vakit tayinidir. Rabbimizin insanoğluna kendine kavuşma anı olarak cenneti yaratmış olması, cehennemi bile yaratmış olması neredeyse kıskanacaktır tabiri caizse çünkü bu da bir değer göstergesidir. İnsanoğlu kaybolup gitmiyor, hayvanlar gibi, dağlar, taşlar gibi özel seçilmiş Hayvanatın haricinde kaybolup gitmesi gibi kaybolup gitmeyecek bir cehennem var, bir cennet var özü itibariyle yaşayacağımız hayatın içinde. Dolayısıyla şeytan bunu da reddediyor, bu reddiyesiyle de secde etmekten vazgeçiyor. Rabbim bu hakikatler dairesinde hem bahsettiğimiz nefsani ve şeytani, özellikle şeytani olan bu hastalıklardan ümmeti Muhammed'i bizleri hepimizi, evlatlarımızı, gençlerimizi korusun inşallah. Bizleri secde edenlerden ve secdelerdeki muhabbet eğrenlerden eylesin efendim. Kalın sağlayacaklar.